Merhaba arkadaşlar, evet. akarlığım bir boyu Neyse. bugün sizlerle meydan okuyacağız. Kime? Meryemcan ve Enes Batur'a yani Meryem ablayla Enes abimize. Meydan okumumuz acaba ne? O 17 yaptı. Enes abi zaten geçelim. O 9 yaptı. Şimdi izleyin ve görün. Altı Ayağım Evet Size tavsiye vereyim ilk önce başlayıp daha kolay olur Sonra kalın bunları yapmaya devam edin Şimdiden ayağım var Sekiz Bunları da ayın Dokuz Evet. Şimdi hemen diğerlerini çıkarmam lazım. Devam etmek için. Evet. Yapacağım. Meryem ablayı da geçeceğim. On bir. On iki. Ayağım. Ayağımı hissetmiyorum. On üç. Çıkarmak çok zor olacak. 4. O oh, kendine kamuflajı da geçtim. Meryemof'la yaklaşıyorum da 15. Pontik ve var. 15. <gülüyor> Hadi ya. Hadi 17 yapacağım. Sana. Hadi ya, 17. Bilmiyorum Oturmam lazım Allah'ım gelmiyor Ama neydi Meryem ablayı şu anda geçeceğim Ve bu videoyu Burada bitireceğim Çok uzun olmasını istemiyorum Evet bunları da sayarsınız Gördüğünüz gibi 18 tane ile Meryem ablayı geçmiş bulunmaktayım Evet Meryem abla acaba buna ne diyecek İsterseniz emin olmak adına Tek tek çıkarıp sayabilirim Evet Burada iki tane 2 Üç Dört Beş Vah Altı Yedi ve sekiz Dokuz On On bir On iki On üç, on dört, on beş, on altı, evet on yedi ve on sekiz. Tam on sekiz tane çorap giymişim ve rekor kırmışım. Tekrar emin olmak adına tek tek sayacağım. Şimdi bir yanlışlık olmasını istemiyorum. Bir. 4, 5 ve 6 7 ve 8 9 10, 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 Evet gerçekten doğruymuş Bunların hepsini koyayım Yerine Evet arkadaşlar videomuz Kısa ve bu kadar Daha uzun çekmeyi düşünmüyorum Sıkılırsınız diye 18 tane ile hem Enes abimizi Hem